Bugün 24 Haziran 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz yay burcundaki ay güne değişken ve hevesli enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay balık burcundaki Neptünle dik açı yapacak ve 508 de boşluğa girecek Sabah saatlerinde duygusal olarak daha dengesiz ve yanıltıcı etkiler ortaya çıkabilir. Fiziksel ve ruhsal olarak da hassas olabilir, çevremize sınır koymakta zorlanabiliriz. Beslenmemize ve uyku düzenimize de özen göstermeye çalışalım. Gün içinde verdiğimiz kararlar fazla duygusal olabileceğinden yanıltıcı da olabilir. Gerçeklerle hayalleri ayırt etmekte zaman zaman zorlanabiliriz. Önemli kararlar vermek ve yeni işlere başlamak için ayın boşluktan çıkmasını beklemek daha doğru olabilir. Donal fazındaki ay öğleden sonra 16.04'te Oğlak burcuna geçecek ve daha ciddi, kararlı enerjiler vermeye başlayacak. Akşam 21.39'da ay Yengeç burcundaki güneşle karşıt açı yaparak 3 derece Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek Balık burcundaki Jüpiter'le olumlu açı yapan Dolunay hayatımızda önemli farkındalıklar yaşamamıza maddi manevi içinde bulunduğumuz şartları fark etmemize yardım edebilir toplum önündeki statü kariyer sorumluluklar gelecek hedefleri maddi hırslar tutkular liderlik yönetim devlet otorite kavramları oğlak burcu konularıdır Özellikle kariyer hayatımız ve toplum önündeki statümüzü etkileyecek gelişmeler olabilir. Bunun yanında yaşadığımız yer, iş yerimiz, evdeki değişimler. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.